Mehmet Hocam hoş geldiniz. Buyurunuz başlayabiliriz hocam. Hoş bulduk hocam. Evet arkadaşlar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Valla a'latü betülü mütteğine. Vessalatü vesselam. Allah'ın Resulü'nü mağdur bi'ali ve s-sak ve Arkadaşlar e, her cüzün başından okuyor idik. Bugün de inşallah konu bütünlüğü açısından ee, bir önceki sayfadan dördüncü cüzün son sayfasından 22. ayetten itibaren inşallah bugün başlamış olacağız mevlamız şöyle buyurmakta eslamuz billah bismillah vallat <gülüyor> tenkihu, evlenmeyin nikahlamayın maneke abu küm evlendiği nikahladığı mine nisa <gülüyor> kadınlarda kadınlardan babalarınızın daha önce geçmişte evlenip de ayrıldığı üvey annelerinizle evlenmeyin. İlla ma kat selef ancak geç illa ancak ol bir <gülüyor> şekilde kat selef geçmişte kalan hariç. Yani geçmişte olan hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla sizler babanızın boşamasından ya da ayrılmasından ya da ölmesinden sonra tutup da onlarla evlenmeye kalkmayın. İnnehu bu böyle bir evlilik, böyle bir muamele biçimi kâne fâhiş bir hayasızlıktır, edepsizliktir. Ve makta ve Allah açısından gadaba neden olan, yani nefret gerektirecek bir davranıştır. Vesa'e oldu sebi'yle kötü. Ne kadar kötü bir yol oldu bu hal. Ne kadar kötüdür bu davranış. Hurrmet aleyküm. Size haram kılındı. Aleyküm sizin üzerinize. Ümmahat analarınız. Yani insan anasıyla evlenemez. Hiçbir şeriatta yoktur zaten. Fıtrata da uygun olmayan bir davranış. Anneleriniz size haramdır. Arkadaşlar burada haram kılınanlardan bahsediyor. Yani bir erkeğin kendisiyle evlenmesi haram olanlardan bahsediyor. Ümmahat hüküm analarınız. ve hüküm kızlarınız. Ve akabat kız kardeşleriniz ve ammatukum halalarınız ve halatukum teyzeleriniz ve banatul ahi kardeş kızları yani erkek kardeş kızları ve banatul ukhti kız kardeş kızları yani yiyenleriniz de size haramdır erkekten ve bayandan ve ummahatukum analarınız ellerti öyle analar ki erdaenakum sizleri emzirdi yani sizleri emziren anneleriniz süt anneleriniz de size haramdır ve kardeşleriniz nereden kardeş ne sebepten mine razaati yani e, emişmeden yani süt kardeşleriniz de size size haramdır ve ümmaha tu analarınız nisayukum hangi analarınız yani kadınlarınızın anaları yani kayınvalideleriniz ve rabaikum ve rabaikum evlatlar burada kastedilen arkadaşlar terabae fi yani zifafa girdiğiniz odalarınıza aldığınız kadınlarınızın min nisaiikum kadınlarınızdan ellati dahiltun bihin kendileriyle dahiltun dediği burada zifafa girdiğiniz evlendiğiniz kadınlarınızın odanıza aldığınız bu kadınlarınızın yanlarında getirdikleri efendim çocuklar da size haramdır Kızlar yani, övey kızlar. Övey kızlar da size haramdır diye buyuruyor arkadaşlar burada. Yani e, ama feynnem tekünü de haltun bihin. Eğer onlarla zifafa girmediyseniz övey hanımlarınızla, şey e, nikah kıydığınız kadınlarınızla nikah kıymış olmanıza rağmen eğer e, zifaf olmadıysa, gerdek olmadıysa onlar size o zaman helal olabilir buyuruyor. Felacine hüküm. Onlarla izdivaç eylemek yani annesiyle nikah yaptın sonra vazgeçtin kızıyla nikah yaptın. Böyle bu durumda onunla efendim evlilik helal olabilir denmiş oluyor arkadaşlar. Rabay Rabay hüküm deyince onu kısaca bir söyleyin mesela. Bununla alakalı. Yani Rab terbiye anlamında Kur'an'da kullanılan bir kelime arkadaşlar. Rabbul Bey Evin sahibi demek, e, efendim e, mesela kema araba yani ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ayeti de bunun örnekleri çok var. Yani şöyle söyleyeyim, esas bunun kelimesi tekili rabibin yani rabib diye gelir. E, Rüştüne elenecek, bakılan, yetiştirilen, efendim e, büyütülen, göz kulak olunan erkek çocuk övey, ev, övey oğul e, bir de bunun müennesi ve çoğulu rabaet diye geliyor o zaman arkadaşlar. Demek ki rabip övey evlat, övey oğlan rabibetünde övey kız evladı olarak biliniyor. Rabaet de onun çoğul olarak efendim görmüş olmaktayız arkadaşlar. Başka ne hala sizlere haramdır. Eee ve halai halailu Ebnâ ikum. Arkadaşlar buradaki helâ elde değil. Yani karıları, eşleri, onların helalleri. Ebnâ ikum çocuklarınızın eşleri. Ellediğini öyle ki min asla büküm sizin sülbünüzde. Öz evlatlarınızın, öz çocuklarınızın, oğullarınızın e, hanımları da size haramdır. Önceki ayette ne söylemişti? Babalarınızın evlenip de ayrıldığı öve annelerin size haram olduğu gibi Tabii ki sizin çocuklarınızın hanımları da size aynı şekilde haramdır. Yani onlar ayrılsa da haramdır. Bir de ne haramdır ve en u beynel uxteni iki kız kardeşi bir arada cem etmek de size haramdır. Yani bir nikahta iki kız kardeşi cem etmek de size haramdır illa maqat selep geçmişte olan hariç. Demek ki eskiden cahiliye döneminde belki Araplarda ya da belki eski şeriatlerde olabilecek bir şeyken Mevla bunu da haram kılmıştır. İki kız kardeşi bir arada almak haram olduğu gibi hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla arkadaşlar bir kişi hanımını ve hanımının halasını, hanımını ve hanımının teyzesini, hanımını ve hanımının yeğenini bir nikahta cem edemez, alamaz. Onlar da aynı şekilde haramdır bu da Sünnetin bize beyan ettiği, açıkladığı hususlar arasına girer. Peki bunun dışında hocam hangileri vardır? İşte bir sonraki ayete geliyoruz sizde. Şimdi Val Muhsanatu minel münat. Bir sonraki ayet Abdullah hocam Val Muhsan. Arkadaşlar Muhsan kelimesi, Muhsan kelimesi e, efendim birden fazla anlama gelen bir kelime. Hür kadın anlamına gelir, evli kadın anlamına gelir, iffetli kadın anlamına gelir. Burada hangi anlamda kullanıldığını bağlamından çıkartacağız. Vel muhsanatü minen nisa yani kadınlardan muhsanler yani hür kadınlar da size haramdır olmaz. Evli kadınlar da dersen ha o olur işte. İffetli kadınlar da size haramdır o da gitmez. Dolayısıyla burada kast edilen, yani evli kadınlar da size haram kılınmıştır. Hurrümet aleyhüküme gidiyor. Atıf va oriyem. Hurrümet aleyhükümün muhsanatü mine nisa demek. Yani kadınlardan muhsanat olanlar da e, size haramdır. Evli kadınlar da haramdır. İlla ma meleket ey maaliküm. Ancak savaş esiri olan sahip olduklarınız hariç. Savaşta karşı tarafta cenahda yer alan, kafirler tarafında yer alan bir kadın sonuçta mal olarak savaşta size e, esir olarak elinize düşmüş olabilir. Böyle bir durumda onun daha önceki nikahı bağlılığı bitmiştir. Çünkü o küfrü seçmekle düşman tarafında yer almakla onun akdi her şeyi fes olmuştur. Mal hükmünde bir hiç efendim duruma düşmüş olabilir. Kitab Allah aleyküm işte bunlar üzerinize Allah'ın yazmış olduğu yani emir olarak yazmış olduğu hükümlerdendir. Ve uhillelüküm size helal kılındı. Ma vera hüküm bunların dışında olan şeyler size helal kılındı buyuruyor Mevlamız. Bunun dışında olanlar da işte artık sayılmamış burada detayları verilmiyor arkadaşlar. Bunların dışında kalınlar size helaldir. E, e, tabii ki ne, ne şekilde en teptehu istemeniz, murad etmeniz, arzu etmeniz ve envalükü mallarınız ile Mallarınız ile yani ona dünürcü olup talip olup hitbe diyoruz biz buna Arapçada arkadaşlar. Hitbe, dünür olmak efendim e, yani el hitbe alel hitbe haram denmiştir. Yani dünürcülük üzerine dünürcülük yasaktır arkadaşlar. Ne demek bu? Yani e, birisi dünürcü olduysa talip olduysa onun evet ya da hayırı netleşmeden tutup da bir başkası bu anlamda o kişiyle alakalı alışverişin üzerine, o alışverişle alakalı işi bozacak böyle bir muamele yapması doğru değildir. Evet, bunun dışında e, kadınlardan böyle bir talep içerisinde olmak suretiyle evlilik yapmanız sizlere helaldir. Ama ne, nasıl? Muhsiniğine. Burada ne demek işte arkadaşlar? İffetli yaşamak, iffetli kalmak. Muhsan, Muhsin'in burada iffetli kalmak kaydı şartıyla. Hayran müsafihin, müsafih dedi de hocam zina etmemek haydi şartıyla. Yani Kur'an-ı Kerim'de de geçer başka ayetlerde bu kelimenin anlamı hocam yani sefaha yesfahu demek efendim kan dökmek anlamına da geliyor. Safaha efendim efendim, sifah da, efendim müsafaha zina kötü fiil olarak o iş için kullanılan bir kelime hocam. Müsafih de müsafaha Efendim zina eden kadın ve kadın müsaffihinde zina edenler diye hocam kullanılan bir kelime bu. Hayır müsafihin efendim zina etmemek üzere iftira kalmak kaydı şartıyla başka kadınlarla evlenmeniz size helaldir. Bunun karşılığında femestem tabüm onlardan nikahlanıp da tabii ki faydalanmanıza karşılık istimta etmek faydalanır. E, bihi tabini ile. O, o kadınlardan, o şey ile yapan akit e, ile mal ile belki ona raci olabilir. Min o kadınlardan yani ka, kadınlardan faydalanmanıza nikahla meşru nikahla faydalanarak onlarla yaptığınız izdivaç ile e, izdivaç ile e, ettiğinizde featuhunne verin ujurahunne ecillerini yani mehirlerini verin. Teri zaten Allah'tan bir fars. Sabit bir hak olarak onlara ücretlerini verin. Arkadaşlar bu ayet-i kerimede ne söylüyor toplayacağım? O kadınlardan meşru bir nikahla faydalanmanıza karşılık tespit edilen ücretlerini ödeyin diye Mevlamız böyle buyurmaktadır bu ayeti kerimede. Şimdi ehl-i sünnet alemleri bu ayeti kerimeyi meşru nikah çerçevesinde ele alırken Şia bu ayete mut'a ayeti olarak bakmış hem istimtaatun bihi onlardan faydalanmanıza karşılık deyince onlar bunu geçici bir faydalanma olarak algılamışlardır. Bununla alakalı tabii ki ehli sünnet uleması bunu tabii ki farklı değerlendirmiştir. Meşru nikah kapsamında değerlendirmiştir. Çünkü mutanikeh peygamberimiz tarafından Hayber'in fethinde ya da Mekke'nin fethi günü defaatle yasaklandığı duyurulmuş. Müslümanların buna efendim efendim imtisal etmesi buna göre hareket etmesi istenmiştir arkadaşlar. Evet. Wala cunaha aleykum size günah değildir. Buradaki cunah bizim Türkiye'de geçmiş günah değildir sizin üzerinize. Tem ta rada bihi. Yani uzlaştığınız zaman bihi dedi. Yani bu mehir konusunda bu nikah mehirle alakalı. Min badil feriza dediği de yani mehir mehdi belirttikten sonra kendi aranızda karşılıklı antlaşmanızda efendim uzlaşmanızda da size bir günah yoktur. Yani mehri 100 devesini anlaşırsın, 50 devesini anlaşırsın, 20 devesini anlaşırsın, 40 devesini anlaşırsın. Sonra tabii ki evlenip izdivaçtan sonra ya da birkaç yılda ama daha efendim zifaf olmadan ya hanım sana ben 100 deve dedim ama ya bu çok fazla bunu ben veremem falan gibi. Kendi aramızdan iyi pek hadi 50 deveye işi düşürelim diyebilir mi? Diyebilir. Hazreti Ömer'in Atike diye bir kadınla evlendiği ve 400 devesine anlaştığı söylenir arkadaşlar. 400 devesine anlaştığı söylenir. Onun üzerinde de bir mehir var mıdır? Bilinmez yani. Onun için burada tabii ki mehirde tabii ki karşılıklı rıza ve karşılıklı kişilerin ekonomik durumu önemlidir. Yani tutup da kız tarafı, hanımefendi çok böyle abartılı bir mehilde istemeyecek. Örfünü bilecek, halini bilecek, damadın da vaktini ekonomik durumunu dikkate alarak bunu yerine getirecek. İnnallâhâ kâne Aliman hakima Allah her şeyi bilen ve hikmetliye muamele eden yüce bir kudrettir. Ve mennem yaslatı'i, sizden kimin gücü yetmezse, neye? E, tavlen dediği burada ekonomik e, güç anlamında. Ekonomik manada sizden kimin gücü yetmezse hocam e, tuğul burada yani o hocam şey işte uzatmak demek. Bir şeye elini uzatmak efendim e, anlamında e, gece uzadı tale denebiliyor. tale aleyhi ona fayda veya faydalar, faydalar pekiştirdi diye değişik anlamlar var ama burada kastedildi hocam ekonomik durumuna gücü yetmezse kişinin zenginlik manasında kullanılıyor burada. Hemenlem kastediyorum tavlan engenker musanati isterseniz bir celaleine bir vereyim hocam ne demiş hemenlem mesut tavlan ey ginen demiş hocam yani zenginlik anlamında sizin kimin gücü yetmezse zenginlik açısından engenker musanati Buradaki muhsenet ise bir gel demiş Celali. Hür kadınlarla evlenmeye sizden kimin gücü yetmezse demiş. Bakınız dikkat edin. Birincisinde e, evli kadındı. İkincisinde iffet diye geçti. Üçüncüsünde de hür kadın diye geçti. Dikkat ederseniz yani 20 e, efendim 5. E, ayette ikisi geçti. 26. şey 24'te ikisi geçti. 25'te de bu geçti. Evet. eee Hür kadınlarla evlenmeye sizden birinin gücü yetmezse en yengi muhsenatil müminat. Bak burada da muhsenatil müminat, mümin hür kadınlarla evlenmeye sizden kimin gücü yetmezse yetmezse hemim ben melekete imanıkm. Elinizin altında bulunan cahillerinizde min feteiyat küml. Buradaki feteiyat dedi hocam kızlar da demek feteatun feteiyat, feteiyat küml müminat, mümin genç, cariye kızlardan kimselerle ekonomik durumunuza göre onlarla evliliği yapın. Vallahu alemi bi'imane küm. Allah sizin imanınızı elbette ki daha iyi bilmektedir. Vallahu alemi bir küm. Evet. Ba'dukum min ba'd. Yani hepiniz birbirinizdensiniz. Yani bir farkınız yok Allah karşısında cariye olmanız hür olmanız bir, bir fark yok. Öyleyse fen kihuhunne onları evlendirin, nikahlayın bir izni ehlihine tabii ki sahiplerinin izniyle cariye sonuç itibariyle bir sahibi vardır. Pala ve para verilip bir pazardan, bir yerden satın alınmıştır. Böyle bu durumda hocam ne yapın? Yani efendilerinin izniyle onlara da nikahlayın. Ve ne yapın? Veatuhunne verin ucruhunla onların ücretlerini yani mehirlerini. Arkadaşlar bu sürenin başında geçti. Yani veatun nisaa sadakatihinne nihle. Kadınların mehirlerini gönül hoşluğu ile verin diye Mevlamız öyle buyurmakta durumda. Evet veatuhunla ucruhunla onların ücretlerini verin bil maruf. Yani örfe uygun olarak maruf bir şekilde. Herkes kendi bölgesine durumuna göre gelir bunu güzelce versin. Tabii ki bunu yaparken ne yapın? Muhsenatır. O kadınlar iffetli yaşama yaşamaları kaydı şartıyla. Kayla müsafihatin cinaya cinayetmemeleri halinde ve la muttakizat aktan edinmemet ittihaz edilmek. ahtan dedi bu arada arkadaşlar dost anlamında. Yani gizli bir dost tutup da size ihanet etmemeleri kaydı şartıyla arkadaşlar. Yani ee, mesela hadene hocam, Hâdene yuhâdönüden, onun arkadaşı ya da gizli veya özel dostu oldu. Bu Hâdene de başka biriyle aşıkhane ve işimeli bir konuşma yaparak, muhabbet ederek efendim, yapılan muamele biçimine deniyor hocam. Evet. Valla müttegadat ahtan dedi de bu durumda gizli dostluk tutmamak, efendim, cinaya kaçmamak, eee, ve ifet kalma kaydı şartıyla o cariyeler, Tabii ki burada cariyelere bir vurgu var. Çünkü arkadaşlar o toplumda cariyeler e, fuhuş sektöründe kullanılıyor idi. Fuhuş sektöründe kullanılıyor idi. Mevlada onun için geçmişte onların böyle bir hali olduğundan dolayı özellikle vurgula vurgulama yoluna gidiyor. Nur Suresi'nin 3. ayetinde de geçer orada Bu Mevlamız buyuruyor ki eee e, Mevlamız buyuruyor ki buyuruyor da ne buyururdu aklıma gelmedi. Eee bir saniye bakıvereyim. Kad aflahul mukmini böyle vakif nasıldı? ez la yenkahu illa zaniyeten ev müşrike zina edenle evlenmez ancak zinakar bir kişi ya da müşrik bir kişi evlenir ve zaniyetüllayyen ki illa İlla Zenin evmüşlik diye orada böyle geçer Bu niye inmiş biliyor musunuz Hadi Müslüman Medinedeki hesabı sufası e, sufada kalanlar e, Hür kadınlarla evlenmeye güçleri yetmiyor Biraz onlar ekonomik yönden durumları iyi değil zürtlermiş arkadaşlar durumları iyi değilmiş. Onun için cariyelerle evlenmek istiyorlar. Ve işte bu ayet-i kerime de tabii ki evlenmek istediği cariyeler de daha önce onun bunun odalığı olarak kullanılmış kadınlar. Onların biraz mehiri falan düşük. Ve geliyorlar peygamberimize sahabiler bunu sorunca bu ayette o çerçevede nazir olmuş denir. Evet ayet-i de bunu da ifade etti ve Mevlamız. Bak şimdi burada ise Yine bak, muhsan kelimesi fiil olarak gelmiş. Eğer şayet onlar evlenirse, evlenirse o kadınlar fe yine bir fahişedin. Evlendikten sonra apaçık bir fahişe, fuhuşa giderse, fuhuş yaparsa, fe aleyhinne bu durumda o cariyelere, evlenilmiş olan cariyeler üzerine gerekir. nısf yarısı ma alel hür kadınlara uygulananın minel azab azatta. Yani yani evlendikten sonra o kimseler şayet apaçık böyle bir fuhuş işlemiş olurlarsa onlara hür kadınlara uygulanan cezanın yarısını onlara uygulayın. Hür kadınlara uygulanan ceza Kur'an-ı Kerim'de zina'nın cezası 100 sopadır, 100 sopanın yarısı 50 sopadır. İşte 50 sopada hatta en yani bu anlamda indirimli hali olarak 50 sopa olur. Tazir de onun için 49 sopata kalır. Çünkü 50 olunca hat cezası cariyelere uygulanan, kölelere uygulanan ceza olduğu içindir denmiştir. Bazı alemler arkadaşlar bu ayetten hareket ederek demek ki rejim yok. Kur'an-ı Kerim'de rejim geçmez. Çünkü rejimin yarısı olmaz. Eğer o cariyeler evlendikten sonra ceza olarak rejim olmuş ol, olmuş olsaydı bu durumda onlara rejimin yarısını uygulamak gerekirdi. Yarısı da olmadığına göre Kur'an-ı Kerim'de zinanın cezası yüz sopatır diye bu görüşe onlar meyletmişlerdir. Ancak cariyelerle alakalı, kölelerle alakalı şöyle bir şey durum var arkadaşlar. Köle sizinle evlenmiş olsa bile yani nikah açısından mehri verilerek onunla bir kayıt yapılmış olsa bile aynı zamanda iş gücü açısından, beden gücü açısından sahibine bağlıdır. Sadece cinsellik açısından kocasına bağlıdır. Onun için ona hap cezası uygulanmak üzere rejmedilse, bu durumda efendisinin malı telefonmuş gibi olduğu için onların statüsünün böyle ayrı olduğu ifade edilir. Evet, dalıke. İşte bu limen, şu kimse içindir cariye ile evlenmek. Haşiyeli anete mümkün. Anet dedi hocam, günah, problem, sıkıntıya düşmek anlamında. Sizden yani günaha düşme kaygısı yaşayanlar için bu böyledir. ve tasvirü ama sabret, sabrederseniz, yani cariyelerle evlenmekten imtina ederek dişini sıkarsanız, hayırun nekum, sizin için daha hayırlıdır. Wallahu gafurun, wallahu rahim, Allah bağışlayan Merhametli muamele edendir. Yüridullah Allah ister. Arkadaşlar caniyelikle alakalı ben isterseniz sizlere e, elimizde var bayağı kitap var. Bu müessese biraz karışık bir olaydır. 3-4 e, tane tez var yapılmış. Bu tezleri isterseniz grupta e, oku okut e, bağlantılı olarak Abdullah hocam da paylaşabilir. Sizlere ben verebilirim o tezleri okursanız biraz böyle zihninizde bu konuyla alakalı bilgilenme derinlemesine biraz okuma olmuş olabilir. Ya da bana özel şeyden ulaşmaya çalışırsanız telefondan, Whatsapp'tan ben sizlere özel o kitapları ya da grup olarak Abdullah Hocama gönderebilirim. Evet hocam, bugünkü dersin altına eklerim. Sizden alayım inşallah. Bugünkü dersin sayfasına, videonun altına ekleyelim. Olur, ben onu size, onlara hocalarıma... ama yani ya buradadır ya da şey dedim. Harici artışte. A böyle söyleyeceğim. Teşekkürler. Yüreidullahu, Allah ister, Le açıklamak ister, leküm size ve yehtiyeküm ulaştırmak ister, hidayet etmek ister. sünnetin çoğulu sünen, sünen elledine minhabüküm ve Allah sizden öncekilerin yolları yollarını sizlere göstermek, yollarını sizlere göstermek ister tüm aleyküm ve sizlerin tövbelerini kabul etmek ister Vallahu aley'min hakim Allah bilen hikmetiyle mamur edendir Vallah'u yürüydü tekrar bir vurgu var burada Allah Evet ister en yetiyor ve aleyküm tövbelenizi kabul etmek istiyor ve yürüdüllediğine yettebi on eşeva şehbetlerine tabi olanlar ise istiyorlar en temil meylen adayım Tabii ki büsbütün e, büyük bir sapıkla sizin düşmenizi mail etmenizi onlar istiyorlar tabi burada arkadaşlar ne var yani peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı o toplumda var olan insanların Efendim haline e, bu noktada bir ilk azım burada yapıldığı görül gösterilmiş olmaktadır burada onu görmüş oluyoruz e, bir bakayım me demiş e, Efendim el Yahud demiş bu şehvetten tabi olanlar derken. el Yahudu ve nasara Evil Mecus, Evil Zünat ya da Zinakar Kadınlar diye böyle bir burada Onun örneğini mesela vereyim arkadaşlar. Bir tane kadın varmış Mek şeyde, e, Mekke'de. E, Mekke'den bir sahabe kaçmış Medine'ye ama daha sonradan Mekke'ye e, gelerek oradan insanları kaçırıyor hocam. Şimdi Mirset isminde bir sahabi var. Mirset Mekke'ye git girmiş. Kaçıracağı Müslümanları buldu. bulup onları hep Mekke'ye, Medine'ye götürüyormuş. Mirset'in Mekke'de oturan eski bir metresi varmış. Onun adı da Ana'k imiş. Ana'k imiş tamam. Mı? Ana'k demiş ki gel yine beraber olalım demiş. Demiş ki Mirset olmaz demiş Ana'k. Artık ben Müslüman'ın tövbemi ettim artık. Böyle bir şeyleri yapamayız deyince ee, evlenmeyi teklif etmiş Mirset. O zaman demiş gel evlenelim. Sonra tabii ki kafasına e, böyle takılıyor Anak. Peygamberimize geliyor Mirset diyor ki ya Resulullah Mekke'de benim bir dostum vardı. Adı Anak'tı. Ben onunla evlenmek istiyorum. İzin verir misin diye bu anlamda böyle bir soru sorduğu için işte اَذَّانِي اَذَّانِ لَا يَنْكُهُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ ayetinin onun için indiği de söylenir. Bu ayetlerde de onu görüyorsun. Bak beyürüdürledene yette bi ona şehavat. Şehvetten tabi olanlar <gülüyor> da isterler. Entemilu meylan azima. Evet, sizin yani zinaya büyük bir şekilde kaymanızı isterler. Hak'tan o günahları işlemek suretiyle o efendim kendileri gibi olmanız için sizlere bunları yaptırmak isterler diye Mevlamız böyle buyuruyor. Tefsirlerde böyle anlatıyorum. Yuridullah, Allah ister en yukhafife anküm, yukhafife, hafifletmek ister anküm sizden. Yani dinin hükümlerini size karşı kolaylaştırmak ister. Çünkü ve insanı da daifan, insan çok zayıf e, e, yaratılmıştır. La yasbur anil nisa veşşehvat demiş Celal'in kadınlara ve cinsel arzularına karşı tahammülü yoktur demiş. Ayeti böyle izah etmiş. Ya eyyühellezine amın, ey imarilerler. La teekülü yemeyin. Envaleküm mallarınızı beyneküm aranızda dil batılı batıl yollarla. Ne gibi? Riba gibi, gasp gibi, rüşvet gibi bir takım böyle meşru olmayan yollarla mallarınızı aranızda yeme yoluna gitmeyin. Ancak nasıl yiyin? İlla enteküne olması kaydı şartıyla ticareten antarazın beyni Kendi aranızda karşılıklı rızalaşma suretiyle suretiyle yiyebilirsiniz diye Mevlamız böyle bir bilgi bizlere veriyor arkadaşlar. Bu ayet-i, bu ayeti kerimede bu bilgiyi bizlere veriyor. Vela takdulu öldürmeyin. Enfis söküm kendinizi öldürmeyin. Ne anlama gelir hocam bu kendinizi öldürmeyin? Yani bir tikabim ma yü etti ila helakihâ yani dünyada ve ahirette sizi helake, tehlikeye, sizi düçar edecek her türlü bir takım yanlışları işlemek suretiyle kendinizi öldürmeyin. Bu aslında insanın intihar etmesini de yasaklamış olabilir. Yani bir başka kimseyi kendi aramızdan birini öldürmeyi de yasaklamış olması anlamında düşünülebilir hocam. Yani hepsi bu ayet-i kerime kapsamında aklımıza gelebilir. Valla takdülü <gülüyor> enfüsöküm ifadesi bu kapsamda da düşünülebilir. Yani layaktul yakdul badukun demiş mesela e, İmam ma verdi. Yani sizden biri bir başkasını öldürmesin demiş. Hatanın süddiinin de kavli bu. Yani bu bir şekilde olabilir e, ya da e, kişinin kendisini efendim. E, kendi kendisini öldürmesi gibi bir böyle yanlışa kendisini kurban vermesi şeklinde de olabilir demiş. Bir tefsirde de bunun örneği bu şekilde hocam yer almış. Evet bir sonraki ayet. Mehmet hocam. Can abim. Ee, bu evlilikle ilgili ayetlerden sonra bu ticaretle ilgili bu kısmın gelmesi nasıl yorumlanabilir? Siyasi açısından bakılırsa. Yani evlilik önemli, ticaret önemli. Dese olur mu? Veya nasıl anlaşılır? Yani bilmiyorum. E, bu tena, tenasüp açısından, bağlam açısından bir bağlantı illaki e, tefsirlerde açıklama vardır ama e, burada bu ayetler bitince öyle zannediyorum ki ayınla da konu bitiyordur. Ama ben benim elimdeki musrafta onu göremiyorum. Nasıl geçiyor şeyde musrafımızda? Ayın var mı orada? Bir bakayım hocam, bir geri yapayım. Ayın var hocam. 25. ayında o kısım bitmiş. Hocam, ayın ayın ayın işte konu bittiğini, ayın ne demek arkadaşlar? alamet ruku demektir. Yani Ruku'ya gidebileceğiniz yerlerden birisidir. Çünkü orada konu bitti. Yeni bir konu başlamış olduğu için. Yani bir önceki konuyla da bağlantılı olarak ben bir böyle zihnen bir şey çağrıştırdığı için yani veyredürlediğine yetebun en entemilu meylen azim ma ata ve böyle bir çağrışım hissettim ve onu nur süresinden okudum. Yani bununla bağlantılı düşündüm ama gerçekten de tefsirde de de benzer bir açıklama orada o oradan hareket ederek bunu yaptığını görüyoruz. Yani onu ya ya da burada da Allah size kolaylaştırmak ister. İnsan zayıf yaratılmıştır diyor. Yani yani mesela cariyelerle evliliğiniz bu anlamda size gösterilen bir kolaylığın bir parçasıdır gibi düşünülebilir yani. Allah'u ale. Teşekkürler. Allah'a as. Abi sağ olun. Evet bir surek ayet. Hemen yefazale ki kim bunu yaparsa neyi? Yani manuhi <gülüyor> anhu kendisinden yasaklanılan edilen şeyi kim irtikab eder yaparsa. Tabii ki böyle bir durumda ee, e, yani hangi amaçta udvanen ve zulmen yani e, hatta aşarak düşmanca ve zulmen işte zulmederek bunu işleyecek olursa yani kim hatta aşarak ve zulmederek bunu yaparsa efendim felsefe nusli ara yani yasak fiiller dediğimiz hocam rüşvetdir e, faizdir adam öldürmedir. Karşılıklı rıza dışı yapılan her türlü mali alışveriş şekilleri hepsi haramdır. Haksızca zulmederek ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Ve ke ene zalike alallahi Bu Allah için çok kolaydır buyuruyor hocam bu ayeti kerimede. Biz onun için büyük günahlarda hocam büyük günahlarda hep bir ateşle bir tehdidin yapıldığını bizler görürüz. Ve hemen bir, bir sonraki ayette günahların büyük ve küçüğüne işaret etmek üzere şöyle buyuruyor. İnteksteni bu kebaira matun hevne anhu. Eğer sizler sakınırsanız kebaira matun hevne anhu. Yani kebairlerinden kebair, hocam kebair varsa seghair de vardır. Yani kebair büyük demek, seghair de küçük demek. Kebaira matun hevne anhu. Kendisinden yasaklandığınız efendim, yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, nükefir anküm seyyiatüküm, sizlerin seyyiatının, yani küçük günahlarını bizler örteriz, bağışlarız. Ve nüthilüküm, <gülüyor> sizlere sokarız. Müthalen <gülüyor> kerime, sizleri biz de efendim sokarız diyor. Mevlamız bu ayeti kerimede. Hocam buradan anlıyoruz ki günahların büyüğü de var, küçüğü de var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın işte ne bu seb'al mu'biqat helak edici yedi büyük günahtan sakının nedir onlar? Eşşirkü billah ve sihru ve katlül nefs ve eklü riba ve eklü maliyetim diye devamında bunlar anlatılıyor. Helak edici yedi büyük günahtan sakınma konusunda böyle bir uyarının, böyle bir ikazın yapıldığını bizler hocam biliyoruz. Demek ki günahların segairi ve kebairi var. Bunu da bu ayeti kerimede de bizler görmüş Olmaktayız. Hadiste de zaten hocam bunun e, tefsir edildiğini, izah edildiğini bizler bilmiş olmaktayız. Yani e, çok hadis var bununla alakalı. Bilmiyorum elimdeki tefsir de var mı? E, i̇şte mesela ah, neydi onlar o şey? Eşşirkübüllah adam öldürmek Fakat bu nefsilleti Allahu illa bilhak yani Allah'ın haram bulduğu cenahı mak ve ekli riva faiz yemek ve ekli mahliyetim yetim, yetim malı yemek ve tevelliyü mezah yani savaş günü düşman e, düşman karşısında e, çarpışırken cepheyi terk etmek ve kaf fil muhsanatil müminat el gafilat yani e, suiçler habersiz mümin ifetli kadının kadına yapılan iftirada bunlardan birisidir. Hocam burada bunlar geçiyor. Başka rivayetlerde de yani Anneye babaya kötü muamele etmek de o kapsam içerisinde mesela yer alabiliyor Allahu alem. Yani büyük günahlarla alakalı bazı alimlerin istihatları var. Onun yerine farklı bazı şeyleri koyabiliyorlar. Evet burada da onu gördük. Büyük günahlardan sakınırsanız Allah sizin küçük günahlarınızı örter buyuruyor. Ee, ve şeyde de geçer bu. Necim Süresinde de. O lezene ihtine buna lemem der. Orada da küçük günahlara lemem ifadesiyle o orada yer aldığını görmüş olmaktayız hocalarım. Evet bir sonraki ayet. "Vela Burası aslında kadınlara sesleniyor hocam. Temenni etmesinler. "Ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala Allah'ın kiminizi kiminize üstün kıldığı, kılmaya vesile yaptığı şeyleri yani haset ederek, niye beni Allah erkek yaratmamış, ben de cihada gitmek isterdim, ben de mal sahibi zengin olmak isterdim, ben de şöyle olmak isterdim, ben de böyle olmak isterdim gibi bu anlamda böyle bir Allah'ın size yaratılıştan kıldığı farklılıkları göz ardı ederek böyle bir temenni içerisine girmeye çalışmayın. Dolayısıyla şunu bilin, lir ricali nasib mektese bu, yani erkeklerin erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Veli nisa nasibin mimektese, kadınlara da kazandıklarından elbette bir pay vardır. Min Öyleyse siz e, e, Allah'ın lütfunu isteyin. Sizlere verdiği imkanlarla, siz kendinize bir biçilen rolü dikkate alarak Mevla'ya karşı kullukta efendim elinizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışın. İnallah hakana bi kulli şeyin alima Her Allah her şeyi bilen yüce bir kudrettir buyuruyor ayet-i kerimede. Bu da bir başka ayet hocam. Ve li Yani erkek ve kadınlardan her biri için vardır. Ceanla biz kıldık. Ne kıldık? Mevaliye. Yani varisler kıldık. Pay alan varisler kıldık. Mevali dedi burada hocam o. Efendim mimma terakal validani vel aqrabun. Anne babanın terk ettikleri maldan vel, ak vel akrabun akrabaların terk ettikleri maldan onları biz mutlaka bir hissedar kıldık. Ve bir de kimleri kıldık hissedar? Ve o kimseler ki akadet sizler e, e, yeminleştiniz, ahitleştiniz e, eyman hüküm. Yani yeminlerinizin bağladığı demiş burada mahallelerde. Ahetleştiğiniz kimselere de. Arkadaşlar böyle şey varmış Araplarda. Yani e, kardeşlik bağı böyle aralarında böyle bir e, iyi günde kötü günde birbirlerine böyle veraset e, ile bağlandıkları kimseler varmış. Mesela bununla alakalı eşi, azatlı kölesinin efendisini veya Birinin suç işlemede tazminat ilişkili üstlenme karşılığında akraba olmayan birisiyle yapacağı mirasçılık sözleşmesini mi de kapsamını alan böyle bir şey varmış o toplumda. Yani asebe anlamında yorumlayan farklı görüşlerle alakalı ifadeler var. Bazı alimler bu ayeti hocalarım, bazı alimler bu ayeti miras ayeti ile misal suresinin başında geçen miras ayeti ile bu ayetin hükmünün kalktığını ifade ederler. Yani yeminlerinizin bağladığı ahitleştiğini kimselere de kendi hisselerini verin derken bu önceki döneme ait olan bir durumdu. Sonradan bu durum kalktı. Yani kendilerine cahil döneminden itibaren böyle akitleşmişler. Yani bütün malıyla efendim varislerine pay sahiplerine düştüğü gibi bunlara da bu anlamda o haklarından paylarından verin diye bir açıklama bundan dolayı burada öyle geçiyor ama miras ayeti de bunun kalktığı söylenir. İnnallaha kena ala kulli şeyin, şehide Allah her şeye şahit olandır. Mevlamız yeni bir konu, 34. ayet, çok tartışmalara konu olan bir ayet. Er-Ricalu kavvamune alel-Nisa. Erkekler kavvamdır, yani koruyucudur, kollayıcıdır, gözeticidir, yöneticidir alel-Nisa, evde kadınlara karşı. Ne ile? Neden dolayı? Bir, şu sebeple. فَدَّلَ اللّٰهُ ala ba'd. Allah'ın insanların bir kısmını diğer kısmına efendim farklı kılmasından dolayı efendim üstün kılmasından dolayı efendim ve أَنْفَقُوا مِنَا بَالِهِمْ Ve kadınlara ve mallarından o erkeklerin kadınlara harcayarak yani burada göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı evde yöneticilik söz sahibi olma erkeklere verilmiştir diyor Rabbimiz burada. Evet evin korunması, himaye edilmesi gibi hususlarda erkek bu anlamda yani bedensel açıdan, fiziksel açıdan, cesaret açısından onları kollayıp kanatları altında tutması açısından yani bu bellidir ki yani erkek gibi kadın derler yani. Erkeğe benzettiler. Bu ne açıdan? O cesaretiyle, cesurluğuyla gözü pekliyyle, evi koruyup efendim, kollaması açısından olan bir durumdur. Ama kadında merhametiyle, duyarlılığıyla, nezaketiyle, zerafetiyle üstündür. O da işte çocuğuna yansıyacak olan bir özellik olarak ona Allah tarafından farklı bir şekilde verilmiştir. Bu anlamda da erkekler kadınlara göre bir bakıma odundur yani. Bir bakıma zayıftır yani devim yerindeyse. Allah yani farklı biyolojik ve psikolojik onların kendilerine farklı bir takım özellikleri yüklemiştir arkadaşlar. Ve devamında şöyle bir Rabbimiz. Fessalihatü, iyi kadınlar, Tanitatun itaatkardırlar. Yani kocalarına ya da Allah'a. Burada şimdi karı koca arasında ilişki ele alındığına göre kocalarına karşı iyi muamele eden kadınlardır. Hafizatun koru, koruyanlardır. Dil gaybi yani kaybı burada gayip dediği eşinden uzak bulunan erkeğin namusunu, malını, her türlü mesela hakkı e, muhafaza etmesi anlamında bir şeydir. Kadın kocası olmadığı zaman elin şey evdeki her şeyin bir bakıma bekçiliğini üstlenen böyle bir sorumluluğa haizdir. Kocasının olmadığı zamanlar da koruyucudur. Namusunun da koruyucudur. İma hafız Allahu Allah'ın kendisi yani kendilerini korumasını Efendim koruması sayesinde diyelim yani onlar da bu anlamda iyi kadınlarda bu özellikler vardır yani Salihtir gönülden bağrıdır e, kocasın olmadığı zaman da rızlarını Efendim Allah'ın öğrettiği mucihe çerçevesinde korumaya çalışan kimselerdir ama vella şu kimseler ki kaafına korkuyorsunuz düş ön onların efendim e, e, serkeşlik yapmalarından dikleşmelerinden evliliğin yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden korkmuş olduğunuz kadınlarınıza feizuhunle öğüt verin şayet öğüdünüzü tutarlarsa bir başka yola başvurmayın vehcuruhunle onları yani şayet sizin öğütleriniz fayda vermezse yataklara ayırın efendim ayrı yatın til mada'ic yataklarında vadribuhunne tabii ki şiddete kaçmama kaydı şartıyla onları onlara vurabilirsiniz sokaklayabilirsiniz gibi manalar verilmiştir. Hani bizim kitaplarda misvakla bile dövmek bu anlamda dövme kapsamında ele alınmıştır. Arkadaşlar tabii ki yeni çağdaş bizim yorumcu hocalarımızın daha çok tercih ettiği görüşe göre bu Arapada 30'a yakın anlam vardır. Bu anlamdan birisi de işte sefere çıkmak, yola çıkmak, evden dışarı çıkmak gibi anlamlara da gelebiliyor. İda darap fil mesela ayette Nisa suresinin e, ileriki sayfalarında 101. ayet medine. İda darap tüf il ardı. günahun. Yani e, efendim yer sefere çıktığınız zaman size günah değildir en taksuru müneselat. Orada fil ya zaman İda fi seviyle ifadesi darabe fi ile kullanılır ama hocam darabe e, yanım olarak kullanıldığı zaman dövmek anlamına geldiği de bilinen bir şeydir para basmak anlamına da gelir mesela fakat sat suresi 44 ayette Hz Eyüp aleyhisselam'dan bahseder eşine e, kızmış ve seni iyileşince sana yüz sopa vuracağım diye e, söz vermiş Mevlamız da ona diyor ki Huz biyedike dı'fen Eline bir sap demeti al Fadrib bih onunla vur Vela taknes yeminini de bozmuş Olmazsın böylece diyor. Onun için hocalarım şunu söyledim. Kur'an-ı Kerim'de bu. Yani Bir tavsiye değil. Yani e, çaresiz Kalan bir kişiyle alakalı Evliliğin çatırdadığı Bir süreçte Evde kocasına karşı itaat etmeyen ihanet eden diyelim, evliliğin, yani temel dinamiklerini zedeleyecek bir yanlış içerisine bir kadın düşmüşse, böyle bir durumda o günkü toplumu da dikkate almak lazım. Aile, efendim, efendim, politikalarıyla alakalı, bugün bizde olduğu gibi bir gelişmişlik söz konusu değil. Psikoloğa gitmek söz konusu değil. İmkanlar sınırlı. Yani, kol kırılır, yen içinde kalır derler. Böyle bir süreçte yani e, tabii ki hakemler olayına bir sonraki ayette işaret edecek. Hakemler olayına başvurmak suretiyle de su ile işi neticelendirmek için yapılması gerekecekler Rabbimiz işaret buyurur. Yani yapma hanım, falanca ele konuşma, oraya gitme ya, ve benim yani e, efendim e, hassasiyetlerime dikkat et diye ne yapacak? Yani erkek bir şey dediği zaman, kadın bunlarla alakalı, onu üzmeyen bir efendim e, bir üslup içerisinde olması lazım. Hocam bunu derken şunu söylemeyelim. Aynı durum e, kadınlar için de söz konusu olabilir. Kocası serkeşlik yapan kadınlar e, erkeklerden de bahsediyor Kerim. Kocası ve inim ra'atun hafet min ba'liha nüşüzen. 127. ayet allah Alem, bu surenin eğer bir kadın kocasının yani evde geçimsiz bir takım tutumlarından çekinecek olursa, hakemler olayına efendim müracaat edilmesi gerektiğine dair Rabbimiz orada da yine işaret buyurur. Ve der ki ve hayır. Yani sulh hayır vardır diye buyurur. Onun için karı ile kocanın arasında yaşanan bir takım olumsuzluklar, problemler olduğunda en güzel yolu tabii ki kendi aralarında bunu çözmeye çalışmalarıdır. Bunun da yolu karşılıklı. Yani bir psikoloğa gidip bugün için mesela psikoloğa gidip psikolo, psikolog ne yapar? İki tarafı da dinler hocam. İki tarafı da dinler. Ayrı dinler. Beraber dinler. Çocuklarla dinler. Çocuksuz dinler. Yani bu anlamda şahitlerle beraber dinler ve sen şurada haklısın, sen burada yalnızsın, sen şunu söyleme, sen bunu yapma diyerek arayı bulmaya elbette ki çalışabilir. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Yani bizim işte diyor ki hocalarımız bazıları burada diyor söylenen babasının evine göndermektir. Burada diyor Fadri Fadribuhun'le dövmek değil babasının evine göndermektir. Nitekim Peygamber de Hazreti Aynşe Validemize e, böyle bir durumda aralarında yaşanan ifk iftirası ile alakalı olay karşısında, ifk hadisesi karşısında ne yaptı? Onu babasının evine göndermişti. Yani böyle yapmak da peygamberin yaptığı bir durum olarak ifade ediliyor. Ya bu da düşünülebilir mi? Biraz zorlama bir yorum olsa da bu da akla gelmiyor değildir hocalarım. Onu da söylemiş olalım. Allahu alem. Ayetin bir sebebin üzülü var. Onu söyleyeyim sizlere. Sahabeden birisi efendim hanımını dönmüş ve hanımının babası da durumu peygambere ifade ederek kızını dövdüğü için damadı kısas istemiş benim kızımı dövmez diye Peygamberimiz de kısas uygulamak üzere ona aynen o kadına kocasını vurduğu gibi ona vurmak üzere efendim karşılık verecek vermek üzere ayağa kalkmış ama sonra bu ayetler inmiş biz bir şey murad ettik Allah ise bir başka şey murad etti Allah'ın murad ettiği daha hayırlıdır demek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla şunu da ifade edelim hıyar hüküm hıyar hüküm linisa hüküm diyor peygamberimiz sizin hayırlılarınız eşlerine karşı iyi muamele edenlerdir. Bizim örneğimiz Resulullah'tır. Resulullah aleyhisselam hayatında asla eşlerine karşı bu anlamda böyle bir şiddet uygulamamıştır. Peygamber eşlerinden görmüş olduğu bazen canını sıkan şeyler olunca Konuşmaz. Efendim işi fazla ileri götürmez. Sükütle bazen efendim geçiştirme yoluna giderdi mesela. Yani onun için bizim örneğimiz Resulullah bizim de ona uygun bir şekilde hareket etmemiz daha münasip olur diyoruz arkadaşlar. Bu ayetle alakalı bunları söylemiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Eğer o kadınlar size itaat ederlerse <gülüyor> aramayın e, aleyhine o kadınların aleyhine sebila bir yola. İn kâne kana aliyen Allah yücedir, çok yücedir, kebira çok büyüktür. Ve in khiftum eğer çekinirseniz. Şikah ayrılık demek arkadaşlar. Arasının açılmasından. Kari ile kocanın arasının açılmasından çekinirseniz. Tabatu gönderin. Hakememin ehlihim Yani Erkeğin ailesinden bir hakem ve hakemen min ehliha kadının ailesinden de bir hakem efendim gönderin. Yani nereye gönderin? İşte bir meclise bununla alakalı çözümü yapacak olanların yerine gönderin. İn eğer iki tarafta isterse ıslahan yani barış arayı düzeltme isterse beynuhuma, Allah her iki kimsenin ailenin arasını inşallah Arasını Allah uzlaştırır. Mevla aralarına efendim bu uzlaşı uzlaşı muvaffak etini nasip eder. Allah ken Alimen Habira Allah bilen haberdar olandır. Burada konu bitti hocam. Yeni bir konu. La abdullah Allah'a kulluk edin müslümanlar ve la tuştiku bihi şeyen ona hiçbir şey ortak koşmayın ve bil valideyni ihsanen Ana babaya da ihsan ile muamele edin. Ve bizil gurba, yakın akrabaya, vel ama yetimlere, vel mesakin, miskinlere, vel cari dil gurba, yani yakını olan komşuyu, yani yakınında olan komşu, vel de cünüpte, de uzak demek hocam. Cünüp, sizin bildiğiniz cünüp değil de o, o anlamda değil. Uzakta olan komşuya da iyi davranın. Onlara da iyi muamele edin buyuruyor hocam. Yani vebil valideni ihsanen dediği gibi vebil dil urba ve liyetama vel mesakin bütün bunlara da yani yakın komşuya, uzak komşuya efendim ve sahibi bileceğim bir kişinin efendim yanındaki arkadaşa mahallenizde mesai arkadaşınız olabilir, sınıftaki arkadaşınız olabilir, komşunuz olabilir. O arkadaşa iyi muamele edin veb nissebil efendim e, yolda kalmış e, yol çocuğuna demek yani bu yolda kalmışa da imam edin ve muamelekete Eyman hüküm elinizin altında bulunan carilerinize, kölelerinize daha doğrusu da iyice iyilik edin, iyi muamele edin innellaha la yuhibbu men kâne Allah sevmez şu kimseyi ki muhtal muhtal dedi hocam yani kibirli Kibirli kimseleri Allah sevmez hocam. Mevlamız burada böyle buyuruyor. Kibirli kimseleri asla Allah'ımız sevmez hocam. Amin. İhtal mesela kendini beğenmek demek hocam. Kibirli ve kendini beğenmiş, kibirli bir biçimde davranan kimseler alakalı ihtale yehtalu diye bu kullanılan bir şey. Muhtal de kendini beğenmiş kişi, fakur de zaten aşağı yukarı aynı anlam, övünen böyle fokul fokul öten diyelim o kimseyi de Allah asla sevmez. Onlar ki, yevhalûn cimrilik ederler ve yevhurûnen nâs, insanlara emrederler, aslında telkin ederler, bilvukhli yani cimriliği telkin ederler vermeyin derler fakir kalırsınız derler enayilik yapmayın derler ve yektümûnen ma atahumullahu min fâzîh Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeyleri ketme derler, gizlerler. Ve a'tedna lil kafirine azaben mühina. Kafirler için biz alçaltıcı bir azabı hazırladık buyuruyor. Ve o kimseler ki yunfigûne harcarlar envalihun mallarını. Niçin? riaen nas Ria dedi hocam, riya gösteriş için. Ve la yu'minne billahi ve liyumul Allah'a ve ahiretine iman etme, etme, etmeksizin gösteriş için insanlardan mallarını harcayanlar vardır ya evet ve men yukuni şeytan lehukkarinen kim kimin arkadaşı şeytan olursa evet yani kimin arkadaşı e, şeytan olursa fese agarina ne kadar kötü bir arkadaş edinmiş demektir ve maza aleyhim yani e, ne zarar gelirdi ne olurdu Lev amunu bilâhi ve liyumulâkît. O münafıklar, o Yahudiler, Allah ve Ahiret güne iman etselerdi Ne olurdu? Ve en fakımın mağaza kohumullah. Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan harcaserlerdi Allah için. Ne olurdu? Riaya kaçmaslardı. Ne olurdu? Fakat Allah bihim alîma. Allah onların her halini bilmektedir. İnna Allah la yazdım misâla zerrâ. Allah zerrâ misâla zulmetmez. Ve intikhas seneten. Eğer sen şayet e, bir iyilik efendim e, yaparsan e, efendim yudâif ha e, yani iyilik e, iyilikte efendim yudâif ha onu kat kat Allah sevabını artırır. Ve yü'tim minledün hu ecrân hasenâ ecrân onun mükafatını kat kat Allah verir. <gülüyor> Evet, zerre miskar bir iyilik olursa Allah onun sevabını kat kat vereceğini ifade ediyor. Ve intikha seneten bir iyilik olursa onun mükafatı demek ki kat kat ifade ediliyor. Ve kefi idaciğna min kullü ümmetin bir <gülüyor> şehidim. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz gün ve cina biki ala ha Seni de bunlara şahit getirdiğimiz gün onların hali nice olacaktır onların hali nice olacaktır. Her ümmete bir şahit, seni de bu bunlara şahit getirdiğimiz gün onların hali nice olacaktır. Hocalarım, Abdullah İbni Mes'ud'a Peygamberimiz diyor ki, ey Abdullah bana biraz Kur'an okur musun? diyor. Ya Resulallah, ben kim size Kur'an okumak kim? Oku diyor. Ben de diyor başladım Nisa suresinden okumaya geldim bu ayete Fe keyfe idha ji'na minku ve ji'na bike ala haula'i shahida. İşte her ümmete bir şahit. Seni de bu ümmete şahit olarak getirdiğimiz gün onların hali nice olur ayetine gelince başladı ağlamaya bırak bırak kalsın demişti diyor. Biz de burada o zaman kalıpelim hocam peygamber Aleyhisselam hissederdi ayetler karşısında Yüreği yanar, gözü yaşarırdı arkadaşlar. Biz de inşallah Kur'an'ı onlar gibi okumaya, onların okuduğu gibi okuyup anlamaya inşallah çalışırız. Mevlam bizlere bu aşkı, bu imanı nasip eylesin diyorum. Ve burada dersi sonlandırmış oluyorum sevgili hocalar. Mehmet hocam Allah razı olsun inşallah. Ramazan'da bir sizle irtibatlaşırız, ona göre bir duyuru yaparız. Allah razı olsun, hayırlı geceler. Peki hocam, hayırlı geceler. Sağ olun.